Y küçüktür 3x artı 5 eşitsizliğini grafikte gösterelim. Önce eksenlerin isimlerini yazalım. Burası x ekseni, burası da y ekseni. X için değerleri bu çizgide göstereceğiz. Mesela burası x eşittir 1 olsun. Ne olacak o zaman? 3 kere 1 artı 5. 3 kere 1 eşittir 3. 3 artı 5 eşittir 8. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu eşitsizlik y, 8'den küçük olacak diyor. y, 3 kere 1, artı 5'ten küçük olacak. Bu eşitsizlikteki sabit x değeri için seçilen bütün y değerleri, buradan aşağıdaki bütün değerler olacak. Buradan aşağıda. Renkli kalemle şöyle gösterelim. Bütün bu değerleri kapsayacak x eşittir 1 için y buradaki bütün değerlere eşit olacak. Ama bu değerlere 8 dahil olmayacak. y 8'den küçük bir değer olmak zorunda. Bunu yapmaya devam edersek sadece 3x artı 5 eşittir y'nin grafiğini çizmiş olacağız. Ama grafikte y'nin 3x artı 5 olduğunu ifade etmeyeceğiz. Onun altındaki her şeyi dahil edebiliriz. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Şimdi 3x artı 5 eşittir y, grafikte nasıl ifade edilir biliyoruz. Şuraya yazayım. y, 3x artı 5'e eşitse, 3 de eğime eşittir, eğim. Eğime 3 diyoruz ve y eksenini kestiği noktaya da 5 dedik. Bu grafiği doğruca çizebilirdim ama yapmayacağım. Çünkü y değerlerinin hepsi bunu karşılamayacak. Bu yüzden noktalı bir çizgiyle ifade edeceğim. Şimdi 5'ten, yani y eksenini kestiği noktadan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası y'yi kestiği yer ve eğim de 3. Eğimi 1'e doğru yaparsak 3 birim yukarı gideceğiz. Yani bunun gibi görünecek. İşte böyle. Bu çizgi bu şekilde devam eder. Bu noktada dahil. Çizgiyi geriye doğru uzatırsak 3 birim aşağı inmeliyiz. Yani bu noktalar da dahil olacak. Ben de noktaları noktalı çizgiyle birbirine bağlayacağım. Bu noktalı çizgi y eşittir 3x artı 5'i ifade ediyor. Ama biz y'nin eşit olduğunu dahil etmiyoruz. Noktalı çizgi çizmemizin sebebi de zaten bu. Eşit olma durumu hariç y'den küçük değerlerin hepsini ifade etmek istiyorum. Herhangi bir x değerini seçersek, mesela x eksi 1 olsun, bu x değeri için 3x artı 5 buraya gelir. Ama biz sadece bu değerin altındaki y'leri arıyoruz. Bu yüzden çizgi çizmiyoruz ve noktanın kendisini dahil etmiyoruz. Sonucumuz bu çizginin altındaki her şey. Hangi x değerini seçersek seçelim, bütün değerler çizginin altında olacak. X seçerseniz çizginin altındaki bütün alan buna dahil olur. Yani bütün x değerleri için buradaki alanın hepsi olacak. Bunu biraz daha güzel çizeyim. Bu çizginin altındaki bütün bu alanı alacağız. Şurayı pembeyle yapayım, daha anlaşılır olsun. Bütün bu alan aslında y 3x artı 5'ten küçük türü ifade ediyor.